Selam arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili 12 burç arkadaşım Tabi şu anda burç adı veremediğim için 12 burç arkadaşım diyorum sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Sizler için bir fincan seç yapıyorum kalpleri de görüyorsunuzdur zaten iki fincan bu sevgililer için Sevgili derken tabi yanlış anlaşılmasın evliler için de geçerli bekarlarımız için pilotonikler yalnızlar bütün insanlığı kapsamaktadır sevgili arkadaşlar sevgililer fincanları ile sizler için şöyle içimden geldi sevgililer ilişki açılımı aşk açılımı yapmak istedim canlar şöyle birer tane sizler önce dileğinizi tutun niyetinizi imgeleyin nasıl ilişki istiyorsunuz hayaliniz nedir evli olsanız da sevgili arkadaşlar ilişkiniz devam ediyor olsa da sevgili de olsanız Eks de olsanız, küst de olsanız, platoniksiniz, bekarsınız, yalnızsınız hiç fark etmiyor. Yalnız olan arkadaşım neler Şurada çıkacak olan ilişki gibi hayalim var. Allah'ım bana öyle bir sevgili veya eş nasip et diyerek dileğini tutabilir. Platonik arkadaşım da aynı şekliyle, evli olan arkadaşım da aynı şekliyle yapabilir sevgili arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Daha güzel ilişkimizin ilerlemesi için Allah'ım ne olur benim dileğimi kabul et diyerek şuradan bir tane seçim yapma hakkına sahipsiniz. Hiç merak etmeyin en güzel en içten dileklerimle sizlerin ilişkileri adına fincanlarımı kapattım. Hiç tedirgin olmayın canlar acaba şunu seçsem bunu mu seçsem gibi her ikisini de güzel niyetlerle kapattım. Ben tabi biraz sizi oyalamaya çalıştım ama ancak bu kadar sevgili arkadaşlar. Ben artık açılımıma geçeceğim. Siz karar veremediyseniz videoyu durdurursunuz. Kararı verdikten sonra tekrar başlat düğmesine basarsınız sevgili 12 arkadaşım. Şöyle evet. ilişkileriniz için bakayım ilişkiler fincanı sizlere ne söyleyecek neler gösterecek ama merak etmeyin inanıyorum ki güzel şeyler çıkacak çünkü güzel dileklerde bulundum iyi niyetle kapattım onları sizler adına sevgili 12 burç arkadaşım 12 burç onlar Evet birinciden başlıyorum sevgili arkadaşlar tabi espire bir yana dursun karar veremediyseniz dediğim gibi videoyu durdurma şansına sahipsiniz Ben artık başlamak istiyorum birinciden usulen sevgili arkadaşlar Bismillah diyerek sevgililer fincanını ilişkileriniz için açıyorum usulen şöyle bir bağlayayım ki ıslahını alalım değil mi canlar sıvıyı aldıktan sonra hmm, birinci fincanımı seçen sevgili arkadaşlarım evlisiniz, yalnızsınız, platoniksiniz eksiniz, küssünüz veya ilişkiniz devam ediyor biraz moru tipli bir bu bakın kalpler evet görün sevgili arkadaşlar hmm, çok güzel şöyle bir bakalım aydınlığa doğru ilişkiler gidecek sanırım çok güzel şöyle bir bakıyoruz sevgili 12 burç arkadaşım 1. fincanımı seçen arkadaşlarım için başlıyorum anlatmaya şöyle bir miktar bakayım sevgili arkadaşlar çok güzel harika sizler de aman Allah'ım geçmişten önce ben bir başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar şimdi sizin geçmişte ilişkileriniz bazı arkadaşlarım diyebilir ki ben yalnızım şengül benim hayatımda hiç kimse olmadı güzel kardeşim hayatınızda hiç kimse olmadı ise Bundan sonra olacak siz hiç merak etmeyin ilişkisi olup ilişkisinde kötü şeyler yaşamış olumsuzluklar yaşamış evlisiniz veya küssünüz veya eksiniz hiç fark etmiyor bu arkadaşlarım için söylüyorum geçmişte bayağı bir kem göze gelmişsiniz sevgili arkadaşlar birinci fincanımı seçen arkadaşlarım lütfen önce kendinize şöyle bir nazar duası okuyun adında M harfi olan kardeşlerim güzel kardeşlerim baysınız ya da bayansınız bir de ne harfi olan arkadaşlarım sizin muradınıza inanın ramak kalmış resmen burada devenin üstünde harfleriniz çıkmış güzel kardeşlerim hiç merak etmeyin boşanma aşamasında olabilirsiniz bakın çünkü ilişki adını açılmıştır boşanma aşamasındaysanız sevgili arkadaşlarım pek birleşme görülmüyor şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız Birinci fincanımda boşanan arkadaşlarım veya boşanma aşamasında olan arkadaşlarıma kesinlikle şu an için burada birleşme görülmüyor. Ama güzel bir şey çıkmış, iyi niyet çıkmış sevgili arkadaşlarım. Eğer boşanma aşamasındaysanız karşı partneriniz iyi niyetli olacak. Size karşı iyi niyet taşıyacak sevgili arkadaşlar. Niyet çok önemli. İyi niyet içine girdiği an emin olun bir süre sonra Barışmalar da gündeme gelecektir. Pek şu an burada barışma çıkmamış ama boşanması devam eden sevgili arkadaşlarım için söylüyorum. Eğer adında M harfi, N harfi, L harfi olan arkadaşlarımı böyle bir şey varsa davalarınıza iyi niyet karışacak sevgili arkadaşlar. Diyelim ki boşanma olayınız yok. İlişkiniz devam ediyor veya evlisiniz veya da küssünüz. Eks olduğunuzu düşünelim çünkü... Her boyuttan ben bunu söylemek durumundayım. İlişkiler adına kapatıldı bu sevgili arkadaşlar. Adında L, M. M harfi çok belirgin çıkmış. N harfinde olan arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar gerçekten bir ferahlık. Bu fincanı seçtiğiniz an itibariyle dileğinizi tabii ki de tutuyorsunuz. Niyetinizi de imgelemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet ben bunu istiyorum diyerek dileğinizi tutun. Tüm içtenliğinizle tuttunuz mu tamam. Biri mi seçtiniz benden söylemesi sevgili arkadaşlar güzellikler ferahlıklar gelecek sizlerin iyi harfleri yukarıya doğru kalkmaya başlamış yani ilişkilerinizde çıkışlar yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar çift çift çıkmışsınız çok güzel barışlar çıkmış tamamen huzura doğru gidiyor görülüyorsunuz bu fincanda sevgili ilişkisi devam eden veya etmeyen veya bekarsınız bekarsanız güzel kardeşim son derece iyi niyetli talipler yolunuza çıkacak haberiniz olsun güzel arkadaşlarım hiç merak etmiyor bazen arkadaşlardan şöyle mesajlar alıyorum canlar işte ben pilotoniyim benden hiç söz etmedin işte ben yalnızım ben ne olacağım arkadaşlar elimden geldiğince hepinizi burada anlatmaya çalışıyorum iyi niyetli temiz kalpli talipler yolunuza çıkacak eğer bekarsanız hayatınızda kimse yoksa eks misiniz sevgili arkadaşlarım Karşı partneriniz iyi niyetli olacak kızgın olabilir öfkeli olabilir size karşı örnek veriyorum canlar bunlar geçecek siz yeter ki duanızı yapın dileğinizi tutun sevgili arkadaşlar evli misiniz daha güzel yere doğru gidecek özellikle de evliler sevgili arkadaşlarım ne kadar güzel şu anda sıkıntı içinde olanlar küslük içinde olanlar aynı evin içerisinde yaşıyorsunuz öyle farz edelim evet öylesiniz kırgın mısınız dargın mısınız bir şeyler ters mi gidiyor evliliğinizde size samimiyetimle söylüyorum sevgili arkadaşlarım birbirinize karşı bir bağlılık bir dayanışma içerisine gireceksiniz bir süre sonra evli olan arkadaşım bu fincanı seçtiyse bakın tek tek anlatmaya çalışıyorum genç kızlar genç beyler hiç fark etmiyor dediğim gibi burada deveniz çıkmış tertemiz size doğru geliyor dediğim gibi lütfen biraz da nazar duası okuyun kendinize çünkü yakışıklı bir bey olabilirsiniz güzel bir bayan olabilirsiniz alımlı çalımlı olabilirsiniz marifetli olabilirsiniz partnerinizle birbirinize yakışıyor olabilirsiniz bundan dolayı nazar çekmişsiniz nazarda ne yazık ki bizleri tökezletiyor canlar bunu sakın unutmayın geçmişten gelen bir nazar bu yeni değil haberiniz olsun çok güzel temiz haberler alacaksınız resmen yıldız çıkmış yıldız gibi parlayacaksınız ilişkilerde sevgili arkadaşlar birinci fincanımı seçen arkadaşlarım böyle bir şey yok resmen yıldız çıktığı gibi bazen mutlaka hepimiz biliriz gökyüzünde yıldızlar kaya değil mi canlar resmen yıldızlar kayıyor yani bu ne demektir yıldız kaydığında biz ne deriz bilenler bilir değil mi sevgili arkadaşlar dilek tutalım bu ne demek oluyor birinci fincanı seçen arkadaşımın Dileyi kabul olacak demektir. Aman Allah'ım böyle bir şey yok. Çok güzel. Çok sevindim sevgili arkadaşlar. İlişkilerinizde sizin kesinlikle benim fincanımın bana vermiş olduğu mesaj. Huzur. Huzur yaşayacaksınız. Huzuru bulacaksınız sevgili. 12 burç arkadaşım. Valla burç adı da veremediğim için böyle baya bir zorlanıyorum. 12 burç diyorum artık yapacak bir şey yok. Birinci fincanımı seçen sevgili arkadaşlar. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Gelelim sizin ilişkiniz var veya yok ilişkileriniz bozuldu veya evlisiniz bazı şeyler sıkıntılara doğru gidiyor veya bekarsın hayatında hiç kimse yok bakın hepinize değinmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar yoluna yeni biri çıktı tanıştın evlenmeye karar verdin talip çok hoşuna gitti güvenle duyabilirsin çünkü huzur verecek talipler yolunuza çıkacak sevgili arkadaşlar düşmanlarınız kim? düşmanlar var sevgili birinci fincanın sahipleri çünkü burada da düşman çıkacak canlar düşmansız yaşantı yok haberiniz olsun düşmanları burası verecek bize birazdan ben sizlere söyleyeceğim bu düşmanlar kim tabi ki ad veremem ad verme şansımız yok ama kim olduklarını hangi gruptan olduklarını sizlere bildireceğim sevgili arkadaşlarım çok güzel temiz haberler alacaksınız bakın ilişkilerinizle alakalı nedir bu küssünüzdür bir anda karşı partnerinizin içine iyi niyet girebilir. Çünkü fincanım iyi niyetten huzurdan söz ediyor şu an bana. Sevgili 12 Burç arkadaşım. Hiç beklemediğiniz anda güzel haberler alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz anda karşınıza size huzur verecek. Sizi hoş duygulara götürecek talipler yolunuza çıkacaktır. Küçük küçük de balıklarınız çıkmış. Balıklar nedir? Bize paradan söz eder balıklar. Kısmetten söz eder fakat burada ben iş açılımı yapmadım. İlişki açılımı yaptığım için balık demek, kısmet demektir sevgili arkadaşlar. Yani maddiyatı yerinde ilişkiler kurabilirsiniz. Karşınıza maddi durumu iyi, talipler çıkabilir. Hiç merak etmeyin canlar, hiç sıkıntı etmeyin. İyi niyetliler, son derece iyi niyetli olacaklar. Sizlere karşı, sizlere huzur verecekler. Küslerinizde barışlar çıkmış, çok güzel. Çok güzel barışlarınız var. Karşılıklı sarılmalar var. Özlem gidermeler var. Aman Allah'ım çok güzel çıkmış. Sevgili arkadaşlarım. Bütün sorunların, sıkıntıların bittiğini gösteriyor. Birinci fincanımı seçen sevgili 12 burç arkadaşım için. Hiç merak etmeyin. Çok güzel çıkmış. Çok tatlı çıkmış. Evet dediğim gibi adında M harfi, N harfi ve L harfi olan arkadaşlarım. Çok daha şanslı çıkmışlar daha bir belirgin çıkmış harfleri buyurun evet sevgili 12 burç arkadaşım 3 3 3 3 şansa sahip olacaksınız ilişkiniz adına evlisinizdir küs olabilirsiniz sevgilisiniz hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar 3 boyutlu bakın dileğinizi tuttuğunuz an itibariyle seçtiniz birinci fincanı bakın 3 boyutlu şansla karşılaşacaksınız nedir bu 3 boyutlu şans güzel bir talip birincisi ikincisi iyi niyet üçüncüsü daha ne olsun sevgili arkadaşlar huzur geliyor huzur huzur geliyor bundan güzel şans ne olabilir ilişkilerinize huzur gelecek lütfen içten candan kalbimizin özünden ne olur şöyle candan yürekten tutalım dileklerimizi çünkü sizin dilekler kabul olacak yıldızlar kayıyor çok güzel hadi bakalım şans geliyor sizlere sevgili Birinci fincanın sahipleri öyle diyelim arkadaşlar. Birinci fincanın sahipleri. Evet. ilişkiler çok güzel yere gidecek. Küs müsünüz? Evet barışacaksınız. Bakın burada da çıkmış. Kalemim de yok. Sevgili birinci fincanın sahibi. Güzel insan. Evet sevgili arkadaşım. iyi harfleriniz. Bakın ben fala bakmakla kalmayıp. Falın bir de inceliklerini anlatıyorum. İ harfleri fallarımızda en başta bize çıkışlardan söz eder ama iş hayatıyla alakalı aşk hayatı sağlık durumu yukarıya doğru çıkış çıkışı gösterir bize yani ilişkilerinizde başarılı huzura doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar hepsi dikleşmiş yani yanlış anlamayın tabii ki kelime olarak ben bunu bu şekilde söylemek durumundayım yani aynen şu biri görüyorsunuz değil mi yukarıya doğru çıkıştasınız çok güzel sarılmalar çıkmış Barışlar çıkmış küçük çaplı da olsa aman Allah'ım bir tane de çok büyük bir balığınız var küçük çaplı da olsa balıklarınız var güzel haberleşmeler alacaksınız derken benim burada gözüme bir şey irişti sevgili arkadaşlarım sizin düşmanlar ilişkinizle alakalı düşmanlar sevgili 12 burç arkadaşım lütfen birinci fincanı seçen arkadaşlarım çok güzel sizlere huzur bulacak çok güzel mutluluklar Birliktelikler sizlere doğru gelecek. Ama lütfen ilişkimizi istemeyen, ilişkimizi çomaklamaya çalışan, mutluluğumuzu bozmaya çalışanlar var sevgili birinci fincanın sahipleri. Kimlere dikkat ediyoruz? Düşmanlara kim bu düşmanlar? Hangi gruptanlar? Söyleyeyim mi? Lütfen %95 buradaki işaret bana sizlerin düşmanlarınızın akrabalarınız olduğunu söylüyor kızmayın Şengül'e kızmayın ben bunları size bildirmek durumundayım lütfen akrabalara dikkat edelim bakın siz dileğinizi tuttunuz fincanı seçtiniz ben deminden beri burada çok güzel şeyler söyledim bunlar sizde gerçekleşmeye başladığı an itibariyle sizin akrabaların bu durum dikkatini çekecek bunlar daha önce böyle değillerdi ne oldu bunlara diyecekler. Daha sonra da ne diyor bu insanlar? Her şey bitmedi. Tekrar bir daha üstünüze hücum yapacaklar. Lütfen akrabalara dikkat edelim. Kavga yok, gürültü yok, sataşma yok. Yapacağınız tek şey akrabalarınızdan. Akraba derken yanlış anlamayın canlar. Öyle birinci derecede amca, teyze, dayı anlamında bunu kastetmiyorum. Hani bizde bir laf vardır. Uzaktan akrabam veya yakinen akrabam kim olursa olsun akraban mı gözlerine baktığınız an dostunuzu düşmanınızı anlarsınız sevgili 12 burç arkadaşım lütfen akrabalarınıza dikkat edin ilişkilerinize kem göz değdiren sizleri ayırmak isteyen bir numara akrabalarınız çıktı burada bunlara karşı dikkatli olun uzaktan akrabanız olabilir birinci derecede yakınınız olabilir güvenmiyoruz yapacağınız tek şey Gözlerine bakacaksınız. Yani bunu seçmece derler. İyi kötüyü seçeceksiniz. Kendinizden uzaklaştıracaksınız. Çünkü bu birinci fincan'da çıkan güzellikleri doya doya partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle yaşamak istiyorsanız sevgili arkadaşlarım lütfen akrabalara karşı dikkatli olun. Onları kendinizden uzak tutun. Benden size söylemesi sevgili birinci fincanımın sahipleri. Benden söylemesi tamam mı? Çünkü pes etmeyecekler. Pes etmiyorlar haberiniz olsun. Burada bir hücum durumu var. Gizlice bir hücum bu. Akrabalar, hmm, evet sıkıntılı çıkmış. İki tane bakın üst üste balığınız çıkmış burada. Balığınız çıktıktan sonra da hücum durumları var. Aşağıdan yukarıya sizin akrabalar. Bu sizin tarafınız olabilir. Partnerinizin tarafı olur. Hiç fark etmiyor. Olur da olur. Akraba mı akraba? Bitti onları kendinizden uzak tutacaksınız size burada verilen mesaj aman Allah'ım huzurlu ilişkiler sizleri bekliyor sevgili birinci fincanımın sahipleri çok güzel barışlar aman Allah'ım huzur ya huzur olduğu an olay bitti tamamdır çok güzel çok çok küçük de olsa büyük de balıklarınız var küçük balıklarınız da var çok güzel yere doğru ilişkilerde ilerleyeceksiniz canlar şöyle bir yapayım da evet kağıdım kirlenmesin sevgili birinci fincanımın sahipleri benden size söylemesi lütfen akrabalara dikkat edilir. edelim ne diyormuş meleğim birinci fincanıma akışta ol diyor bırak seni gideceğin yere akış götürsün direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor sevgili arkadaşlarım lütfen direnmeyelim dileğini tut iyi niyetli olalım kalbimizi temiz tutalım Evren bizi gideceğimiz yere Zaten götürecek merak etmeyin Hiç sıkıntı yok Bakayım burada birimiz ne söylüyormuş canlar Burada da bir şeyler var Evet birinci fincanım ne diyor Buyurun huzurdan söz ediyor Seçtiğin fincan Sevgili arkadaşlarım Sizin seçtiğiniz birinci fincan Sizin ilişkilerinizi huzura Sevgi dolu birlikteliklere Ulaştıracak Şans sizinle diyor Sevgili arkadaşlar çok güzel harika çıktı Hadi bakalım huzur sizlerle olacak. Dediğim gibi lütfen düşmanlarımızı bilelim. Onları kendimizden uzak tutalım. Evet şimdi ikinci fincanımı seçen arkadaşlarım için bir de usulen onları açalım değil mi? Onları da bekletmeyelim. Sevgili arkadaşlar bismillah diyerek şöyle sıvıyı aldık. Hmm, evet fincanımız boru fincan ama ilişki fincanı bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın hmm, burada daha çok belirgin çıkmış. Keşke karanlık olmasa da sizlere gösterebilseydim. Kalemim de yok. Sevgili arkadaşlar geçmişten gelen bakın göz resmen göz resmen göz sizin ilişkilerinize de yine aynı şekliyle geçmişten gelen yakışıklı bir beysinizdir, alımlı çalımlı güzel bir bayansınızdır, birbirinize yakışıyorsunuzdur. Şimdi arkadaşım diyebilir. Şengül ben bekarım. Benim hiç hayatımda biri olmadı. Güzel kardeşim. Hayatımda biri olmadıysa bundan sonra olacak. Hiç merak etme. Olduğu an bu olacak. Tamam. Hadi bakalım. Yapacağımız şey temkinli olacağız. Bitti bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar. Ay başarıya şansa doğru gideceksiniz. Ya valla sizlerde de aynı şekliyle yükseliş çıkmış. Aa, burada çok ilginçti. Bir şey daha çıkmış sevgili arkadaşlar. Burada yıldız kaymaları. Çok ilginç ne kadar iyi niyetle kapatmışım ben bunu aman Allah'ım nasıl göstereceğim bilmiyorum ki Sevgili arkadaşlar balığınız ikiye bölünmüş çeviriyorum ikiye bölünmüş resmen koyun koyun derken yanlış anlamayın. Bir koç da diyebiliriz değil mi bir kuzu da diyebiliriz ama koyun koyun da nedir koyun başını keşke görebilseniz bakın koyun dileğiniz kabul olacak çok güzel bir taraf yıldızla kendini gösterdi diğer taraf da koyunla kendini gösteriyor dileğiniz kabul olacak sevgili arkadaşlar lütfen bakın burada yılan çıkmış canlar kıvrılmış dilini çıkartmış yılanı görün balık ile koyunun arasında çıkmış bu ilişki açılımı sevgili arkadaşlar bu nedir gözü de görüyoruz burada Lütfen düşmanlarımız var. Geçmiş adına söylüyorum. Tabii ki şu an itibariyle değil bu. Sevgili arkadaşlar. Size gelen şansları daha önce bakın düşmanlarınız ne yapmış. Ama sizin duanız, sizin dileğiniz ne yapıyor? Yılanı geride bırakıyor. Koyun devreye giriyor. Evet koyun devreye giriyor. Yani yılan arkada kaldı. Evren onun işini bitirdi bir de diyorlar ki bazı arkadaşlar ya bu ne, neyin evreni arkadaşlar evren diyeceğiz evren demek Allah demektir şurada abdest alıyoruz da dua etmek için ellerimizi bir saniye arkadaşlar ellerimizi aşağıya indirmiyoruz yukarıya kaldırıyoruz değil mi nereye kaldırıyoruz semalara kaldırıyoruz gökyüzüne gökyüzü evren evren diyeceğiz. Evren diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Allah demeye gerek yok. Allah evren, evren Allah. Bitti bu kadar. Gördünüz mü bakın. Balığınızı tırmalayanların önüne duanız geçiyor. Dileğiniz kabul olacak sizin. Çok güzel. Burada da tuttuğunuz dilekler kabul olacak. Koyunun hemen önünde şans balığınızı da görün. Ben size daha ne söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şans balığının üstünde de yine tekrar size gösterirken kendim göremiyorum. Tekrar bir balık daha aydınlanmış bir şekilde ilişkilerinize şans olarak yansıyacak. Ay çok güzel. İkinci fincanımı seçin arkadaşlarım. Evet sevgili. Ay balık üstüne balık. Balık üstüne balık kıvrılmış şanslarınızı, kısmetlerinizi görün. Bekar arkadaşlarım. Çok güzel. Hakikaten olabilir. Maddi durumu yerinde kısmetler yolunuza çıkacak. Bakın sizlere mutluluk verecek demektir ne parasız aşk olur ne de aşksız para olur İkisi de lazım değil mi lazım Buyurun, ikisi de size geliyor evli misiniz güzel kardeşim şanslar geliyor vereceğim zaten sizlere mesajlarını da hiç merak etmeyin çok güzel zaten sizin üstünüzdeki geçmişin nazarı sizin tuttuğunuz dilekle yaptığınız niyetlerle Bakın aydınlanmaya kökten başlamış. Artık siliyorsunuz. Bakın geçmişi siliyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım çok güzel şansa gidiyorsunuz ya. Barışlar çıkmış. Aman Allah'ım az önce burada ne demiştim? Boşanma aşamasında olan arkadaşlarım. Değil mi? İyi niyet çıkmış. Peki bir anda barışma, birleşme çıkmamış birincide. Ama burada o çıkmış. Çok güzel. Aman Allah'ım sevgili boşanmakta olan. Arkadaşım bu fincanı seçtiyse eğer sevgili arkadaşım seçtiyseniz hadi size müjde. Karşı partnerinizle barışacaksınız. Boşanmayı durduracaksınız. Aman Allah'ım çok güzel karşılıklı barışıyorsunuz. Boşanmakta olan arkadaşlar evli misiniz? Çok daha güzel yere doğru gidecek. Aman Allah'ım sizler de pek evlilerde ağlama çıkmamış. Az önce buralar burada ağlama çıkmıştı. Evli olan çiftlerimizde. Ağlayan sıkıntı içinde olan arkadaşlarım nasıl diyeyim böyle bir birlik beraberlik içerisinde dayanışma içerisine girecekler Siz de ağlama çıkmamış ama böyle çok daha şanslı yere doğru gideceksiniz siz sevgili evli çiftler sizde de bu çıkmış yani çok güzel harika küslerinizde çok barış çıkmış yalnız bakın ay çok güzel 7 çıkmış 7 şans demektir sevgili arkadaşlar en fazla 2 yıl diyorum bakın size yanlış anlamayın 2 yıl derken en fazla en fazla 2 yıl sonra tamamen hayatınızda ilişkilerinizdeki sıkıntıları tamamen bitireceksiniz. 2'nin yanında hemen yanında 7 de çıkmış 7 bize şanstan haber verir 2 yıl en fazla 2 yıl sonra aman Allah'ım çok daha mükemmel yere doğru gideceksiniz bekar olan arkadaşlarım en fazla diyorum size. 2 yıl sonra evlisin haberin olsun. Çok güzel, harika çıkmış sizlerde. Aman Allah'ım yalnız bu yılan, yılana dikkat edelim. Çünkü sizin yönünü koyununuza çevirmiş. Bakın balığınızı yedi yetmiyor geçmişten. Balığınızı yemiş bu düşman. Bakın resmen gösteriyorum size sevgili arkadaşlar. Balığınızı yemiş, yedi mi? Duanız, dileğiniz kabul olmuş. Şaşkın bir vaziyette Koyununuza bakıyor bunu da söyleyeceğim bu düşmanı da söyleyeceğim burada o düşman hiç merak etmeyin çünkü 20 yıla yakın oldu ben bu işlerin içindeyim canlar sevgili arkadaşlarım kimseye de bir şey demiyorum daha hani ben kendi adıma konuşuyorum burası bizim hane içimizi içimizi söyler ev hayatımız özelimizden söz eder fincan dış dünyadan gelecek olan etkenlerden bize tabağımız dış dünyadan gelecek olan etkenlerden bize haber verir fincan içimiz aile içimiz burası dışarısıdır tamam mı canlar bakayım düşmanlar kimmiş onlardan söz edeceğim sizlere evet ama şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar o kadar güzel bir huzur birliktelikler sizlere doğru gelecek ki düşmanlar yok düşmanlarınız zayıflayacak sizin boşuna dememişler Birlikten kuvvet doğar diye. Bitti. Aslında kendimizi kendimiz zayıflatıyoruz biz. Düşmanları çok fazla dikkate alarak, onların sözlerine inanarak kendimizi kendimiz zayıflatıyoruz. Bunu da sakın unutmayın sevgili arkadaşlarım. Çok şanslı birliktelikler buyurun. Balıklarınızı görün. Dilekler de kabul oldu. Hadi bakalım çok güzel yere doğru gideceksiniz. Sizde de iki vermiş. Tıpkı için de verdiği gibi içeride nasıl verdiyse 2'yi bakın 2 şansı görün. Sevgili arkadaşlar sizlere de 2 vermiş. En fazla dediğim gibi bir şey hadi deyince hemen yarın itibariyle elimize geçmez. En fazla 2 yıl diyorum size sevgili arkadaşlar. 2 yıl sonra her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Tüm kötülükler gidecek. Çok güzel harika çok güzel hakikaten çok büyük böyle nasıl diyeyim size sevgili arkadaşlar nasıl bir içten iyi niyetle kapatmışım ama burada da tıpkı burada olduğu gibi sevgili arkadaşlarım sizin iyiler yukarıya doğru bakmaya başlamış tıpkı bir gibi bakın iyilerinizi görün ilişkiler yukarıya doğru gidiyor nasıl da oynuyoruz hop hop oynuyoruz bakın resmen açık ve net eks olabilirsiniz küs olabilirsiniz evli çiftsiniz Boşanmakta olabilirsiniz ki barışlar çıkmış burada boşanmalarınızda barışlar var. Murat ağaçları aranızda bakın gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar sıkıntılar da gidecek. Balığınız da yuvarlak tombul bir şekilde ama yine hala dediğim gibi az önce burada söylediğim gibi yılan milleti düşman milleti yakamızı bırakmıyor değil mi canlar? Tam siz Murada yukarıya zirveye doğru giderken bu nedir Allah aşkına? Bu yılan da neyin nesi? Hı? İlişkimizin üstüne doğru çöreklenmeye kalkmış. Bakalım mı bu düşman kim? Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar örtüye dökülmesin. Evet, hmm. Bu düşmanınız, evet söyleyeyim mi canlar düşmanınız kimmiş sizin? Kimlerle bağlantısı var? Tabii yanlış anlamayın kimlerle bağlantısı var derken. Şimdi sevgili arkadaşlarım sizin düşmanınız lütfen çevreniz, çevreye dikkat edeceksiniz sizin düşmanınız derken ilişkinizle alakalı, ilişkilerinizle alakalı. ikinci fincanımı seçen arkadaşım, güzel insan, çevrene dikkat et. Diyecek ki şimdi bazı arkadaşlarım, Şengül bu çevre kim? İş çevresi mi? Aşk çevresi mi? Arkadaş çevresi mi? Söyleyeyim mi bu çevreyi? Evin neredeyse... Oradaki evlere dikkat et. Yani koluya komşuya dikkat et. Düşmanın çevrende, evinin çevresinde iki kişi üstelik. Resmen siz yan taraftasınız, arkanız dönük. Kafa kafaya vermişler. Bakın göstereyim. 2, 2, 2. Buraya 3 verilmiş, size 2 verilmiş. Kalemim yok ki göstereyim. Parmağımın ucuyla göstereceğim. Bakın yılan nereden geliyor? Yılan nereden geliyor canlar? Geldi mi? Geldi. Tamam çok fazla da sizi kapsayamayacak o ben size onun zaten gerekenini söyleyeceğim şimdi iki kişi bakın terazi haline gelmiş kafa kafaya verip yılanı sizin üstünüze doğru göndermeye çalışıyor ama siz merak etmeyin siz Murat yapacaksınız atın üstündesiniz zaten hiç merak etmeyin onlar size ulaşmadan siz benim mesajımı uygulayacaksınız uygulamanız sonucu onlar inecek aşağıya bu iki kişi çevrenizden evinizin çevresindeki iki kişiye lütfen dikkat edin size gelen balıklarda kısmetlerde şanslarda evli misiniz işinizde aranızdan da geçmek istiyorlar sizi kesinlikle istemeyen insanlar bunlar çevreye çok dikkat edin şimdi bu çevre sizi bozuk görüyor yanlış anlamayın bozuk derken e, ilişkinizde Eşinizle olsun, sevgilinizle olsun, eksiniz, küssünüz, her neyseniz artık sevgili arkadaşlar. Oh onlar rahattalar, çevreniz rahatta. Nasıl olsa araları bozuk. Daha da birleşemezler. Hesabı sizin aranızı bozuk görüyorlar. Gördüler mi? Gördüler. Siz dileğinizi tuttunuz. 2'yi seçtiniz. Benim burada söylediklerim meydana geldiği an itibariyle size samimiyetimle söylüyorum sevgili arkadaşlarım bir süre sonra bir anda olmaz. Yavaş yavaş yavaş sizlere doğru güzellikler gelirken bu iki kişi yani çevrenizdeki düşmanlarınız ne oluyor bunlara ya bunlar daha önce böyle değillerdi. Aa diyecekler. Pes ediyorlar mı? Tabii ki de etmiyorlar. Bakın yılanı görüyorsunuz. Pes etmiyorlar, etmeyecekler. Onları pes ettirmenin tek yolu hemen aranıza girmeye kalkacaklar. Arada yalanlar götürmeye çalışacaklar örnek veriyorum sizlere canlar partnerin seni aldatıyor eşin seni aldatıyor gibi yalanlar ben bir bir örnek bakın bu örneği ben veriyorum böyle bir örnek size bu şekil yaklaşımda yapacaklar bu insanlar tekrar aranızı bozmak için sakın kızmayın benim size mesajım hiç öfkelenmeyin öfkeyle kalkan zararla oturur demişler hiç kızmayın gayet güzel gayet sakin bir şekilde diyeceğiniz şudur bunu ispatla sana inanayım bunu dediğiniz an aman Allah'ım tabbana kuvvet kaçıyorlar bu iki kişi çünkü yalan ispat edemeyecek tamam bu da sizin onlardan kurtulmanıza sebebiyet verecek canlar İkinci fincanımı seçen arkadaşlarım sizlere söylüyorum tamam burada sizlere de aman Allah'ım küslüklerde çok barışlar çıkmış güvenli talipler güvenli ilişkileriniz gelecek hadi bakalım yırttınız hadi bakalım çok güzel çok güzel tertemiz haberler alacaksınız canlar çok güzel bu mesajları lütfen hafife almayın bu sıkıntıları atacaksınız bakın sıkıntılar aşağıda sevgili arkadaşlarım çift çift kendinizi görün lütfen yılanlar gidecek çünkü hala ucu kopmamış buradan tamam bunu ispatla sana güveneyim diyeceksin sana inanayım bunu dediğiniz an sakin bir şekilde tamam olay bitti çünkü yalan ispatlayamayacaklar tamam kaçıyorlar canlar ne diyormuş meleğim geçmiş şifası diyor ikinci fincanım için geçmiş şifası geçmişinle barış onu şifalandır. Şu anki yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Buyurun söylemiştim değil mi? Her şey geçmişten geliyor. Bitti. Bakalım burası ne veriyormuş? Sevgili arkadaşlarıma. ikinci İkinci fincan güven veriyor. Güven. Birinci fincanım huzur. İkinci fincanımda güvenli ilişkiler sahibi olacaksınız diyor. Küslüklerin ortadan kalkması. Eğlenceli geçecek birliktelikler. Olacak sizlerle şans sizlerle Olacak diyor yani Birliktelikleriniz daha güzel yere Daha güvenli yerlere doğru gidecek Şans da sizlerle olacak Huzur sevgi güven Aynı aynı hiç fark etmiyor Huzur güven Bitti Sevgili arkadaşlarım evet Küslükleriniz ortadan Kalkacakmış ama kiminle tabii ki de düşmanlarla değil Küs olduğunuz partnerlerinizle Sevgili arkadaşlarım Evet. Birinci fincanımı seçen arkadaşım. Tabii ki burada da çok balıklara rastladım. Güzel arkadaşlar. Elbette cebi dolu olan, ne bileyim gönlü zengin olan, kalbi temiz olan huzur verecek kısmetlere rastlayacaksınız. Evliyseniz daha güzel yerlere gideceksiniz. Buradaki arkadaşlarım güvenli ilişkiler kuracaklar. Küslüklerinde çok barışlar çıkmış. Daha ne olsun? Bundan ötesi Can sağlığı değil mi canlar? Hadi bakalım seçim sizlerin dedim. Evet sizler de seçtiniz sanırım. Değil mi canlar? İnşallah seçmişsinizdir şöyle içten dileklerinizle. İnşallah bir an önce sizlerde etki göstermesi dileğiyle diyorum. Bu açılımımızı sonlandırdık. Sevgili 12 burç arkadaşım, güzel insan şu da ekranda biraz kirlilik görüntüsü yapıyor. Evet 12 burç arkadaşım Sevgililer için, evliler için, bekarlar için, yalnızlar ve pilotonikler için, tüm genel arkadaşlarım için ilişki açılımını sonlandırdım. Şöyle kalpler sizlere doğru dönsün. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum. Bye.